Cin tanemle uzaklaştırıyorsam ama, aman dikkat ki Gurs topu aldı. Aman dikkat. Aman dikkat. Zeki ki Gurs. Sağda boşluk var. Kale, kale, kale. Kale, kale. kale Uğurcan, Uğurcan çıkardı. Aha. Hadi, hadi Serdar. Ya, Şimdi mükemmel. Yap bunu bırak. At bunu bak bırak. Ber, be. bırak. Ben ben ben ben... Ben penaltı. Penaltı. Bu penaltı ama baba. Bu penaltı. Bu penaltı olmaz. Var verecek. Siber derliyece. Bu penaltı, bu penaltı, bu penaltı. Burası gol olsun. Berat, Sakerat, dönecek ama bu penaltı bence. Cengiz vurdu. Haydi, haydi, haydi, bakalım, bakalım, bekleyelim, bekleyin, bekleyin. Penaltı bu, penaltı. Bence penaltı, Buradan, tribünden penaltı.